Merhaba sevgili markadını izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Aslan çocuğuna bakacağız. Müzik Aslan, ateş elementinin ikinci burcudur. Dolayısıyla bu çocuk el avuca sığmayan, lider yaratılışlı, tuttuğunu koparan bir çocuktur. Aslan, güneşin yönetimindedir. Dolayısıyla bu çocuk sahne sahnede olmaktan hoşlanır, spot ışıkları altında olmaktan hoşlanır. Kendini göstermek isteyen bir çocuktur. Ancak şöyle olumsuz bir özelliği de vardır. Diyelim istediği bir şey olmadı. O zaman biraz e, drama, drama yaratmaya e, meyillidir e, bu çocuk. E, eğlencelidir, e, Çevresindekileri eğlendirmekten çok hoşlanır. E, yalnız e, kardeş ilişkileri söz konusu olduğunu biraz dikkatlerin kendi üzerinde olmasını ister. E, dolayısıyla bu yüzden e, kardeşlerle e, arası e, zaman zaman açılabilir. E, ebeveynlerin bu dengeyi e, iyi kurmaları gerekebilir. Bu çocuk e, çok gururludur. Onunla dalga geçilirse e, bu çocuk e, çok e, yaralanabilir, çok incinebilir. Buna dikkat etmek e, gerekiyor. Biraz ilerleyen yaşlarda, da küçüklüğünden kendini göstermeye başlar ama ilerleyen yaşlarda biraz egosunun törpülenmesi gerekir bu çocuğun. Bir de oyunculuğa karşı, sanatın çeşitli dallarına karşı, yaratıcı bir çocuktur. Özellikle oyunculuğa karşı bir yeteneği olabilir. Şimdi... Tabii bu biraz da şeyle de alakalı. Güneşin yani öz burcunun ne hangi burç olduğu olduğuyla da alakalı. Örneğin bu çocuğun güneş burcu Başaksa bu kadar çok göz önünde olmayı tercih etmeyebilir. Biraz daha geri planda kalmayı, daha hizmet odaklı olmayı tercih edebilir. çocuğun Ay burcu güneş burcu Balıksa yine daha çekingen, Aslan kadar dışa dönük olmayabilir. Şimdi ay olumlu etkiler aldığında anne nasıl anne nasıl nasıl etkileniyor? Çocuk anneyi nasıl görüyor? Ona bir bakalım. Çocuğun çeşitli yaratıcı yaratıcılığa olan ilgi alanlarını besleyen bir anne, sevecen, cana yakın ve hayat dolu bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Çocuğun yeteneklerini değerlendirmesi için onu teşvik eden, aynı zamanda aile geleneklerine önem veren ve bu gelenekleri çocuğunu aşılayan bir anne gibi anne modeli. Ayrıca çocuğun kraliçe gibi gördüğü bir anne modeli karşımıza çıkıyor ancak ay olumsuz etkilenen çocuk anneyi nasıl görüyor onu bakalım çocuğun yaratıcılığını gerektiği şekilde değerlendirmesi konusunda onu teşvik edemeyen bir anne, onu yeterince takdir etmeyen ki burada buna da bir parantez açmak istiyorum. Bu çocuk takdir edilmekten çok çok hoşlanıyor. Dolayısıyla onu yeterince takdir etmeyen ve yeteneklerini ortaya çıkartması için onu aşırı derecede zorlayan bir anne modeli ortaya çıkabiliyor. Yine bu anne aşırı derecede gururlu olabiliyor. Ancak her zaman söylediğim gibi az istolojide hiçbir şey kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz dolayısıyla çoğu doğum haritasında olumlu ve olumsuz etkiler bir arada görülebilir Evet sevgili izleyiciler Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın